Merhaba Arkadaşlar Kanalıma Hoşgeldiniz Ben Şakir Üzümcü Yeni bir video ile karşınızdayım Bozulan Bataryaları Musluklarınızı yani Nasıl tamir yapabilirsiniz Nasıl sökülür takılır Onu sizin şimdi göstereceğim size ee, Aç kapa musluk tamiri nasıl yapılır Banyo bataryasının kartuşu Nasıl sökülür ve nasıl değiştirilir. Onu sizler için şu anda uygulama olarak göstereceğim. Evet. Bu şu anda gördüğünüz banyo bataryası. Bunun bu aç-kapa evet gördüğünüz gibi alttan su geliyordu. Bozuldu. Ben de gittim. Yenisini aldım. 300 kağıda. Tabii ki tarihi yeni yani yeni aldım çok para. Araştırdım. 300 kağıt vermeye gerek yokmuş. Bunu biz 35 kağıt 30 kağıt arası bir fiyatla kapatabilirmişiz. Nasıl olur bu? Şimdi size uygulamalı göstereceğim. Evet arkadaşlar şuradan bir tane şey alalım. Şu gördüğünüz Burayı sökelim. Evet. Onu söktük kenara koyduk. Burada evet. Evet. Burasını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir tane alyan küçük şey var. Civata var. Onu söküyoruz. Şu anda. Evet. Halen sökülmedi. Evet. Civatası da bu alyan. Onu söktükten sonra bu kafayı çıkaracağız gördüğünüz gibi. Biraz böyle oynatarak çıkarttık. Kenara koyalım. Evet. Ondan sonra bu gördüğünüz bölümü fazla herhangi bir anahtar kullanmayınız. Bu çok hassas bir şey naylon. Üstü kaplama gibi bir şey. Parlak. Bunu böyle hafif şey yaparsanız evet görüyorsunuz. Bu şekil çıkıyor. Ee, ve beraber önde, alttaki de çıktı. Aslında öyle çıkmaması lazımdı. Ben öncelikle orayı sökmüştüm. Hah. Ayrı ayrı çıkması lazımdı. Önce bu. Sonra da bu. Bu burayı tutan aparat. Bu da herhangi bir anahtar yardımıyla sökülen normalde anahtarla sökülmesi lazım. Ben önceden söktüydüm. Tam sıkıştırmamıştım. Neyse. Onu da söküyoruz. Buraya koyalım. Sıra geldi kartuşumuza. Evet. Kartuşu da biraz o yani bu yanı oynatarak çıkarıyoruz. Ve gördüğünüz gibi içinde ne varmış? 3 tane delik var sıcak su tarafı soğuk su tarafı ve normal e şöyle yapalım bunu bıraktım buraya kartuşumuza bakalım Evet şu anda kartuşumuz bu arkadaşlar bunun üstünde bakıyorum her ay bir numara yok nasıl bileceğiz bu kaşlık onun için Burayı unutmayınız. Bu mesafeyi. Evet. Şu mesafe çok önemli. Burası e, kısa olduğu için 35'lik kartuşumuz hem ayaksız bazılarında burada ayakları var. Çıkma ayak. ona 40'lık. Hani bu kalınlıkta. Tabi bataryaların. Tek musluklular var. İnce olanlar 25'lik. Ona da ayaklı. Sadece bu 35'lik şu anda gördüğünüz gibi evet düz. Bunu eğer yapamazsanız şöyle bir şey yapın. Sökün bunu götürün nalbura. Herhangi bir yere nalburdan aynısını göstererek alabilirsiniz. Böyle gösterme amaçlı götürürseniz daha rahat daha güzel olur. En azından yanlışı almamış olursunuz. Evet. Evet. Tekrar bunu nasıl takabiliriz diyelim. Bunu yeni olarak aldı kabul edelim. Evet arkadaşlar buraya çok dikkat edelim. Bakın. Burada küçük küçük ata içinde dur. Onu şeyle göstereyim size. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burada ve bu tarafta küçük çökmeler var. Yani delik değil ama çökme. Burada da kartuşumuzda aynı ayaklar var çok kısa. Ha burada elimize değiyor şu anda. Onlar oraya gelecek. Bunlar da haliyle deliklere denk gelecek. Su deliklerine gördüğünüz gibi 3 tane delik burada da. Bunu ne yapıyoruz? Evet. Aha. O şey girdiğinde dönmez. Ayaklar o deliklere. Şu anda yerleşti. Şu anda yerleşti. Evet. Ne yapıyoruz? Onun üstündeki Conta diyelim ama bir aparat. Onu da alıyoruz. Ve çevirerek onu sıkıştırması lazım. Oradan çıkmaması lazım. Anahtar yardımı ile evet arkadaşlar anahtar yardımı ile sıkıştırın. Ama dikkat edelim. Fazla zorlamayınız. Hassas. Evet. Yeterli bunu taktık şu anda ve ne yapıyoruz? Onun üstünde başka var. Ben bu eski size gösterme amaçlı gösteriyorum. Yani şu anda kullanmadığım söktüğüm ee, gördüğünüz gibi zaten eski olduğu belli. Yani ne yapıyorum? Bunu aparatını takıyorum buraya aynı böyle çevirerek herhangi bir anahtar yardımı olmadan bu da tamam. Ve sıra geldi aç kapa muslumuzun şeyi. Burada zaten geçirmeli. Evet. Şu anda Evet. Arkadaşlar çok basitmiş. Ben de gittim. Bilmeden para verdim. 300 lirada bayıldım. Ve özür dilerim. E, kartuşu 30-35 lira arasıyla alabilirmişiz. Demek ki çıkacak paramız varmış. Araştırmadan yaparsak olacağı buydu. E, ve gördüğünüz gibi bu civatasını takıyoruz. Bunu takmazsa tepedeki çıkar o aç kapama. Evet. Fazla sıkıştırmayın. Benim içinde anahtar şeyi kaldı. Evet. Aliye'nin. Tamam. Bu da tamam. Ve son aşama olarak ne yapıyoruz? Görüntüsü güzel olsun diye. Aman düşme. Burada ah Düğmesini takmış olduk. Sıcak su tarafı. Neyse bunu siz ayarlarsınız. Ona göre hangi tarafa gelecekse kırmızı, yeşil. Ona göre ayarlarsınız. E, bu kadar. Aa, bunu yaparken şöyle bir şey yapalım. Musluğunuz eğer duvarda takılıysa bataryanı sökmeyiniz. Batarya benim gibi. Sadece sökeceğiniz yer ne yapıyorsunuz? Burayı çıkarıyoruz. İçindeki civatasını ve deminki yaptığımız uygulamaları. Ama buraları duvardan hiçbir zaman sökmeyin. Sadece bunu gidin. Kartuşunuzla birlikte gidin almaya. Kartuşunuz e, şu anda dediğim gibi ayaksız olursa ister ayaklı olsun. Eğer kartuşla giderseniz daha rahat olur. Ona göre aynısını alıp getirirsiniz. Ve uygulamanızı yaparsınız. 30-35 kağıda bunu kapatmış olursunuz. Gidip de e, 300-250 daha fazla tabii ki kalitesine göre batarya almayınız yazık bütçenize ve bu aynı bu şekilde yapan arkadaşlar var tabii ki e, musluklarla alakalı bataryalarla alakalı nasıl yapılır nasıl takılır e, ben de abonelerim için özel olarak yapmış oldum ve tabii ki herkesin yaptığı videolara saygı duyarım benim elimden gelen bu kadar e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma yorum, beğeni ve abone olmayı unutmayınız. Benden bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Evet hoşçakalın.